Sandwich teoremini iyice anladığınıza göre, anladığımıza göre bu teoremi kullanarak şunu kanıtlayacağız. Sır renkle yazayım. Fonksiyon şu, x 0'a yaklaşırken sinüs x bölü x'in limiti eşittir 1. Aklınızdan bir sürü tahmin geçmeye başlamıştır. Bu an o kadar çok yaşadım ki. Hadi bakalım başlayalım. Sonra da trigonometri var, görsel bir kanıtı yapacağız. Birim çemberin birinci ve dördüncü bölgesini çizeyim. Mor olsun. Bakalım epey de büyük çizeyim, nereye çizsem, şöyle büyük büyük çizelim. Evet güzel, şimdi de eksenleri çizeyim, burası x ekseni düzeltiyorum, burası y ekseni. İşte oldu, bu da x ekseni, alın size bir birim çember. Tamamdır, şimdi geri kalanları da çizeyim. Evet, öncelikle yarı çap çizeceğim ama çemberin dışına çıkacağım. Buraya kadar gelse yeter. Soruyu oluşturmak için birkaç şey daha lazım. Evet, tam bu noktada olmalı. Neyse, sonra bu noktadan da şöyle bir şey yapıyorum. Sonra o noktadan bir tane daha, aynı bu şekilde, şimdi hazırız. Evet, ne diyordum, ne diyordum? Evet, bu bir birim çember değil mi? Bu birim çember. Peki, birim çemberse nasıl bir çemberdir? Yarı çapı 1 olan çemberdir. Bu nokta ile bu nokta arasındaki uzaklık 1'dir. Bu açı, radyan cizlinden. x ise, bu doğru parçasının uzunluğu ne olur? Bu doğru parçasının uzunluğu nedir? Tanım gereği, birim çember üzerindeki her noktada y ekseni sinüs x'tir. O halde, burası sinüs x'tir. Burası sinüs x. Evet, şimdi buraya bir ok çekip yazayım, burası sinüs x. Şimdi biraz daha zor bir soru sorayım. Bu doğru parçasının uzunluğu nedir? Bunun uzunluğu nedir? Düşünelim, tanjant Tanjant nedir? Tanjantın tanımını bir hatırlayalım. Neydi? Tanjant neye eşitti? Karşı bölü komşu. Karşı bölü komşu, karşı bölü komşu. Evet, peki x'in tanjantı nedir? x'in tanjantı nasıl bulacağız? Üçgen olarak bu üçgeni alırsak, tanjant ne olur? Tanjant. Tangent. Evet, bu uzunluk yani karşı, sonra da bölü, sonra da bölü, komşu, karşı, bölü, komşu. Bu doğru parçasına bir isim verelim. O olsun. Peki komşu uzunluk nedir? Büyük üçgenin bu taban uzunluğu kaçtır? Bu birim çemberdi değil mi? Yani burası ile burası arasındaki uzunluk da 1 olmalı. Burası çemberin yarıçapı 1'e eşit. Karşı bölü komşu, tanjant x'e eşittir. Komşu 1 olduğuna göre, karşı uzunluk yani burası tanjant x. Tanjant x'e eşit olmalı değil mi? Bir başka deyişle de, tanjant x bu kenar bölü 1'dir. Yani tanjant x bu kenara eşittir. Bunu yazalım. Bunu yazayım, bu kenar tanjant x'e eşit tanjant x. Şimdi bu çizdiğim şeklin bazı bölümlerinin alanları üzerinden düşünelim. Biraz daha büyük çizseymişim, biraz daha iyi olurmuş ama neyse işimizi görür. Evet, öncelikle şimdi daha küçük bir üçgen seçelim. Üçgenimiz şu olsun. Yeşil, yeşil renkle göstereceğim. Yeşil renkle gösterdiğim bu üçgenin alanı nedir? Taban çarpı yüksekliğin yarısıdır. Yani 1 bölü 2 çarpı taban, yani 1. Bu üçgeni düşünüyoruz. Peki, yükseklik nedir? Yükseklik, az önce bulmuştuk. Bu yükseklik neydi? Sinüs x'ti çarpı sinüs x. Bu yeşil üçgenin alanını yazdım şimdi, peki. Şunun alanı yeşil, yeşil üçgenin değil. Onu da başka renkle şimdi göstereceğim. Onu da mesela kırmızıyla, kırmızıyla göstereyim. Bu dilimin alanı nedir? Bu dilim. İşte bunun. Umarım görünüyor değil mi? Rengi çok güzel olmadı ama bu, bu dilimin, bu çizdiğim yayı kapsıyor. Az önceki üçgenden biraz daha büyük. Her zaman biraz daha büyüktür çünkü üçgenle yay arasındaki bu küçük alanda kapsar. Peki buranın alanı nedir? Bu açı radyan cinsinden x'e eşitse birim çembere oranı nedir? Birim çember 2 pi radyandır öyle değil mi? Peki bu alan ne eşit olur? Şuna eşit olur. Radyan cinsinden x açısı, bölü radyan cinsinden birim çember. x bölü 2 pi, yani birim çemberin tamamı. Bu da şu demek oluyor. Derece cinsinden yapsaydık, bu dilimin açısı bölü 360 derece diyecektik. Bu oran çarpı dairenin toplam alanı. Bu oran dairenin kaçta kaçı olduğunu söylüyor. Onu da dairenin toplam alanıyla çarpıyoruz. Peki, dairenin toplam alanı nedir? Alan pi re karedir, değil mi? Pi r kare. Yarı çap 1 olduğuna göre de dairenin toplam alanı pi'dir. Pi r kare, r 1 olduğundan dairenin alanı budur. O halde bu dilimin alanı neye eşit olur? Pi'ler sadeleşir, x bölü 2. İlk bulduğumuz küçük üçgen, yeşil üçgenin alanı 1 bölü 2 sinüs x'ti. Yeşil üçgenin alanı buydu. Ondan biraz daha büyük olan bu dilimin alanı da x bölü 2'dir. Peki, şimdi de büyük üçgenin alanını bulalım. Büyük üçgenin alanını. Bu büyük üçgenin. En kolay da bu olacak. 1 bölü 2 çarpı taban, çarpı yükseklik. Yani 1 bölü 2 çarpı, bunun tabanı da 1, çarpı yükseklik. Yani tanjant x. Eşittir 1 bölü 2 tanjant x. Şimdi, şekle baktığınızda, göreceğiniz gibi hipotenüsü nasıl çizersem çizeyim, Yeşil üçgenin alanı, bu dilimin alanından, dilimin alanı da büyük üçgenin alanından az olacak, değil mi? Şimdi bunu ifade eden bir eşitsizlik yazalım. Yeşil üçgenin alanı, yani 1 bölü 2 çarpı sinüs x, yeşil üçgenin alanı budur. Küçüktür bu dilimin alanından, yani x bölü 2'den. Herkes de bu büyük üçgenin alanından küçüktür bu arada. O da 1 bölü 2 çarpı tanjant x'tir. Peki bu ne zaman geçerlidir? Birinci bölgede olduğumuz sürece geçerlidir. Birinci bölgede geçerlidir. Dördüncü bölgede de eşittir diyebiliriz aslında. Ama o zaman sinüs x eksi olur, tanjant x eksi olur, x açısı da eksi olur. Tabii tüm ifadenin mutlak değerini alırsak dördüncü bölgede de geçerli olur. Eşitse, eksi varsa ve siz mutlak değerini alıyorsanız, uzaklık dikkate alınacağı için her zaman artı değere ulaşırız. Amacım, x sıfıra yaklaşırken ki limit değerini bulmak olduğuna göre, bu limitin her zaman doğru olabilmesi için hem artı hem de eksi yönden yaklaşırken doğru olması gerekiyor. Şimdi her iki yanın mutlak değerini alalım. Umarım anlattıklarımı anlamışsınızdır. Buraya da bir hipotenüs çizseydim yine sinüs x olacaktı, tanjant x olacaktı. Mutlak değerini aldığımızda da birinci bölgedeki ifadenin aynını, aynısını elde edecektik. Şimdi tüm ifadenin mutlak değerini alalım. Aslında hiçbir şey değişmeyecek tabii birinci bölgedeyseniz. Biraz düşünürseniz ikinci bölgede de bir şey değişmeyeceğini görebilirsiniz. Evet eşitsizliğimiz bu. Bakalım buradan bir şey çıkacak mı? İlk olarak hepsini 2 ile çarpıp 1 bölü 2'lerden kurtulalım. Ne oldu? Şimdi mutlak değer x küçüktür mutlak değer tanjant x. Umarım şimdi mutlak değeri işin içine karıştırıp aklınızı karıştırmamışımdır. Eşitsizliğin ilk hali birinci bölge için geçerlidir. Ama ben bu eşitsizliğin hem birinci hem de dördüncü bölgede geçerli olmasını istediğim için, limiti x0'a her iki yandan da yaklaşırken aldığım için mutlak değere başvurdum. Dördüncü bölgede bir hipotenüs çizip, birinci bölgede yaptığımız her şeyi orada da yapabilirdik. Ama mutlak değerini alınca aynı kapıya çıktı. Evet, neyse, soruya dönelim. Eşitsizliğimiz bu. Bu arada yer kalmadı, bu yüzden yazdığım bazı şeyleri sileceğim. Evet, silemeyeceğim. Sili, sil, evet siliyor. Tamamdır. Geliş yolundaki, buraya kadar geldiğimiz yoldaki her şeyi silebiliriz ama bunu, bunu unutmayalım, bu kalsın. Epey yerimiz oldu, tamam. Şimdi bu ifadeyi alalım ve tüm bölümlerini 3 bölüm sol, orta ve sağ Hepsini mutlak değer sinüs x'e bölelim. Mutlak değer sinüs x. Mutlak değer sinüs x sıfırdan büyük olduğu için küçük işareti değişmez değil mi? Bölelim bakalım. Mutlak değer sinüs x bölü mutlak değer sinüs x 1 eder. Küçüktür, küçüktür mutlak değer x bölü mutlak değer sinüs x. Küçüktür tanjant x'in mutlak değeri. Hepsinin paydasına mutlak değer sinüs x yazalım. Mutlak değer sinüs x, mutlak değer sinüs x, mutlak değer sinüs x. Peki, mutlak değer tanjant x bölü mutlak değer sinüs x nedir? Tanjant sinüs bölü kosinüstür, eşittir. Şuraya yazayım. Sinüs bölü kosinüs bölü sinüs. Mutlak değerini alınca da aynı şey olduğunu biliyorsunuz. Mutlak değerli ifade bölü mutlak değerli ifade. Sadeleşirse ne olur? Geriye ne kaldı? 1 bölü, bunlar sadeleşti, payda 1 kaldı. 1 bölü mutlak değer kosinüs x. Evet, yaklaştığımızı hissediyorsunuzdur. Çünkü bu, buna çok benziyor. Sadece simetriyi. Buna ulaşmak için ters çevirelim. Ters çevirsek peki ne olur? 1'i ters çevirsek ne olur? 1 bölü 1 yine 1'dir. Ama bir eşitsizliğin her iki yanını ters çevirirseniz, eşitsizlik yön değiştirir, değil mi? Evet, ne demek istediğimi anlamadıysanız, şimdi şöyle açıklayayım. 1 bölü 2 küçüktür 2 dersem, 1 bölü 2 küçüktür 2. Ve her iki tarafı da ters çevirirsem, 2 büyüktür 1 bölü 2 olur, değil mi? Umarım şimdi anlamışsınızdır. Eşitsizliğin tüm bölümlerini ters çevireceksem, eşitsizlikler de yön değiştirmeli. O halde ne oldu? 1 büyüktür mutlak değer sinüs x, bölü mutlak değer x, büyüktür mutlak değer kosinüs x. Şimdi size bir soru sorayım. Mutlak değer sinüs x bölü sinüs x bölü x'i düşünelim. İster birinci bölgede olsun, ister dördüncü bölgede sinüs x bölü x ifadesi eksi bir değer alır mı? Bu olabilir mi? Olası mıdır? Birinci bölgede sinüs x artıdır, x de artıdır. Yani artı bölü artı yine artı olur. Dördüncü bölgede ise sinüs x eksidir. Çünkü ordinat burada eksidir, açı da eksidir, yani x de eksidir. O halde dördüncü bölgede sinüs x bölü x, eksi bölü eksi olur, yani sonuç artıdır. Sinüs x bölü x daima artıdır. Yani mutlak değer gereksiz oluyor. O halde 1 büyüktür sinüs x bölü x. Aynı mantıkla devam edelim. Birinci ve dördüncü bölgelerde. Biz bu bölgelerle ilgileniyoruz. İlgilendiğimiz aralık şu. Eksi pi bölü 2 küçüktür x, küçüktür pi bölü 2. Eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar. Yani birinci bölge ile dördüncü bölge. Kosinüs x eksi olur mu? Kosinüs absiste değer alır. Birinci ve dördüncü bölgenin tanımı gereği, apsis değerleri burada daima artıdır. Bu daima artı ise mutlak değer işaretini kaldırabiliriz ve olduğu gibi yazabiliriz. İşte şimdi sandviç teoremini kullanma zamanı geldi. Aşağıdakileri sileyim ve size bir soru sorayım. x 0'a yaklaşırken 1'in limiti nedir? Bir fonksiyonu daima 1'e eşittir. x sonsuza yaklaşırken ya da x pi'ye yaklaşırken diyebilirsiniz, fark etmez. Bu daima 1'e eşittir. x 0'a yaklaşırken burası 1'e eşittir. Peki, x 0'a yaklaşırken kosinüs x'in limiti nedir? Kosinüs x'in limiti nedir? Bu da kolay. x 0'a yaklaşırken, kosinüs 0, 1'dir. Fonksiyon sürekli olduğuna göre, limiti 1 olur. Sandviç teoremini kullanmaya hazırız. 0'a yaklaşırken, yani x 0'a yaklaşırken, bu fonksiyon 1'e yaklaşır, bu fonksiyonla 1'e yaklaşır. Bu fonksiyon, yani bu ifade, diğer ikisinin arasında. Diğer ikisinin arasında ise, 0'a yaklaşırken, bu 1'e yaklaşıyorsa, 0'a yaklaşırken, bu da 1'e yaklaşıyorsa, bu da onların arasında ise, 0'a yaklaşırken, o da 1'e yaklaşır. Sandviç teoremini buna ve bunlara dayanarak kullandık. Şöyle diyebiliriz. Sandviç teoremi gereği, bu doğruysa, bu doğruysa ve bu da doğruysa, sinüs x bölü x'in x 0'a yaklaşırkenki limiti 1'dir. Umarım madem anlamışsınızdır. Şimdi bunu anlamanın bir diğer yolu da şudur. Hipotenüsün giderek kısaldığını, x açısının giderek sıfıra yaklaştığını, bu üçgenin alanı ile bunun alanının birbirine yaklaştığını zihninizde canlandırın. Grafik anlamını da görmek isterseniz önceden çizmiştim. Bakalım çizebilmiş miyim size grafiğini göstereyim. Böylece söylediklerime inanacaksınız. Dediğim gibi 1 sinüs x'ten daima büyüktür. Sinüs x de, kosinüs x'ten daima büyüktür. Tabii, eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında. Bu ifade, x sıfıra eşitken tanımlı değildir. Ama limitini bulabiliriz. İşte burada. Bu mavi çizgi 1 fonksiyonu, y eşittir 1 fonksiyonu. Bu açık mavi olan da, kosinüs x. Bu da, sinüs x bölü x. Burada yazıyla da belirtmiştim. Sinüs x bölü x fonksiyonu, bu kırmızı çizgi, eksi pi bölü 2 ile artı pi bölü 2 arasında, yani birinci ve dördüncü bölgelerde daima diğer ikisinin arasında, daima koyu mavi ile açık mavinin arasında. Bu grafik sandviç teoreminin ne olduğu konusunda da bir fikir veriyor. Açık mavi çizginin 0'a yaklaşırkenki limitinin 1 olduğunu biliyoruz. Üstteki koyu mavi çizginin 0'a yaklaşırkenki limitinin 1 olduğunu biliyoruz. Kırmızı çizgi daima ikisinin arasında ise, o da 1'e yaklaşır. İşte size kanıt. Sandviç teoremini ve biraz da görsel trigonometri kullanarak, x 0'a yaklaşırken, sinüs x bölü x'in limitinin 1 olduğunu kanıtladık. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Hoşçakalın.